Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bültenine karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık İmaza, Haber.com ana haber ülkeni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önüne çıkan girişme sizler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane olursak... İç Tarık Haber TV, Sosyal medya Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, 3 Reddit Grand Life, 23.08, YouTube Tarık Haber TV, VKM Tarık Masyapları ve yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda tanıtacağız değerli izleyenler. Değerli izleyenler diyoruz ve ee, ilk, ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Hem Kur'an'ı yakan pablodan hakkında suç duyurusu soruşturma açıldı değerli izleyenler. Kur'an'ı Kerim yakan Pavlo'dan hakkında soruşturma başlatıldı. Kur'an'ı yakan Polu'dan hakkında soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerime saldırı gerçekleştiren Polu'dan hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmalarında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmalarında Danimarka'da Stramkurs Partisi'nin yöneticisi Rasmus Paludan isimli şahsın 21 Ocak 2023 tarihinde İsveç ülkesinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gelerek İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açtı. Daha sonra Kur'an-ı e ateşe vererek yaktı. İki aynı şahsın 27 Ocak 2023 tarihinde Danimarka ülkesinin Kopenhag şehrinde 4TV semtinde Cuma namazı bitiminde İslam toplumu derneğine ait caminin karşısına gelerek Kur'an-ı Kerim'e ateşe vererek yaktı. Cuma namazından çıkan Müslümanlara bakarak elinde İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir materyal sallayarak provokasyon yaptı. 3-22 Ocak 2023 tarihinde Hollanda'da da Ökçibatı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar, Pega'da hareketi lideri Edwin Wagensverd'in Hollanda ülkesinin Lahey kentinde Hollanda parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'in yapmaya çalıştığı. Görevliler tarafından buna engel olunması üzerine bu kez Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla çiğneyerek sayfalarını yırttı. Hususlarının tespit edildiği ve iddia konusu olaylar sebebiyle söz konusu şüpheliler tarafından İslam dininin kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik olarak halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama niteliğinde eylemler yapıldığı anlaşılmakla. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından iddia konusu olaylara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında müsnet eylemleri sebebiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddeleri uyarınca halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin Benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından eylemlerine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216, 1 ve 216, 3 maddeleri uyarınca 2023-27095 soruşturma numarası ile resen soruşturmaya başlanılmıştır. Haberin görseli Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Musa Desir'in babası hayatını kaybetti değerli izleyenler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Musa Desir'in babası hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fatih Koca. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nın dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesine tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhumu Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Bey'in mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e hedef alan iki isme soruşturma başlatıldı. Değerli izleyenler, Ankaracı ve Bas Savcılığı, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paldon ve Edwin Wingsworth hakkında resen soruşturma başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensfeld hakkında resen soruşturma başlattı. Danimarkalı Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. 22 Ocak'ta ise Hollanda'da Edwin Wagensfeld isimli siyasetçi, Hollanda parlamentosu önünde Kur'an-ı yapmaya yakmaya çalıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iki isim hakkında, Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsedildiğini değerlere alenen aşağılamak suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Danimarkalı Stram Kurs Partisi'nin yöneticisi Rasmus Palıdan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açtığı ve ardından Kur'an-ı Kerim'e ateşe vererek yaktığı hatırlatıldı. Balıda'nın 27 Ocak'ta Danimarka'nın Kopenhag şehri Dorteveve semtinde Cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneği'ne ait caminin karşısında Kur'an-ı Kerim'i yaktı, Cuma namazından çıkan Müslümanlara elindeki Hz. Muhammed'e hakaret içerikli bir materyali sallayarak provokasyon yaptığı anımsatıldı. Dırkçı İslamlaşması'na karşı vatansever Avrupalılar Pegida, hareketi lideri Edwin Wagensverd'in 22 Ocak'ta Hollanda parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı. görevlilerin engel olması üzerine bu kez Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla çiğneyerek sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. İddia konusu olaylar sebebiyle söz konusu şüpheliler tarafından İslam dininin kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsedildiğini değerlere alenen aşağılama niteliğinde eylemler yapıldığı anlaşılmıştır. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddia konusu olaylara ilişkin gerçeğin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme, ve halkın bir kesiminin benimsedildiğini değerlere alenen aşağılama suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca resen soruşturma başlattığı kaydedildi. Provokasyona Hollandalı Ökçü'de eklendi Vanda köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de. 21 kişinin öldüğü kaza iki tür içinde. Plen savunması, P-16 satışına NATO çartı iddiasına ilişkin açıklama. Ana haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Arsalar için kura çekimi başlıyor değerli izleyenler. Detaylar haberimizde. Arsalar için kura çekimi başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ, eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, İlkevim, ilk yerim projesi kapsamında sosyal konut kurallarında sona gelindi. İlk evim projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kurallarla birlikte 71 ilde toplamda 180-2599 konutun hak sahibi belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ilk evim, ilk iş yerim, ilk evim Arsa projesinde ilk evim, ilk iş yerim kurallarının ardından ilk evim Arsa kurallarının çekileceğini duyuran Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında "İlk evim projemizde 85 günde 70 binimizde 180 2599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Altyapısı hazır 1 milyon arsamızın kurallarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun, dedi. İlk evim arsa projesi birinci etap kuralları bir 6 Şubat 2023 tarihleri arasında şu 13 kapsayacak. 1 Şubat 2023, Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil. 2 Şubat 2023 Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil. 3 Şubat 2023 Mardin Merkez Müstakil, Nide Merkez Müstakil. 6 Şubat 2023 Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek. Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve e, diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada bugünün piyasa haberine bakacak olursak dolar günü ile e, günü yükselişle euro ile e, günü yükselişle e, kapatlar Şöyle bir detaya bakacak olursak. Evet. E, Euro, euro şu anda. %0,24'te gün yükselişte Euro e, Türk Lirası karşısında ve Euro Dolar karşısında yine e, %12,1 büyümeyle yükselişle kapattılar değerli izleyenler. Evet, Günün dolar 18.81, euro 11.20 e, döviz yerine 43 ile. Dolar karşısında euro günü 1.08 ile günü yükselişle kapattılar. Dolar gram e, altında yine bir yükseliş var 0.81 oranında. Değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Yazık gibi diğer e, haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bir saattir bu ekranlardayız ve şu anda 15. dakikanın içindeyiz değerli izleyenler. Eğliyet fiyatları 2020 sürücü kursu fiyatları ve APC sınıfı sürücü belgesi harç sınav giriş ücretleri kaç TL oldu değerli izleyenler? Eğliyet -E -E kişilerin araba kullanmasına olarak sağlayan resmi belgeleri kimi kişi bir de gören sürücü belgesi almak için yaş sınırı bulunur değerli izleyenler detaylar haberimizde. Ehliyet kişilerin araba kullanmasına olanak sağlayan resmi belgedir. Kimlik işlevi de gören sürücü belgesi almak için yaş sınırı bulunur. Günümüzde en çok B sınıfı ehliyet alınmaktadır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, B, C1, C1, E, C, C, D1, D1, E, D, D. F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Ehliyet alabilmek için öncelikle sürücü kursuna yazılmalıdır. Gerekli sınavların geçilmesi halinde kişiye ehliyet alma hakkı doğar. Sınava girmeden önce ehliyet sınav ücreti yatırılır. Ehliyet hakkının doğması durumunda ehliyet harç ücreti ödenir. Bu ücretler yıllara ve sınıflarına göre değişiklik gösterir. Ehliyet fiyatları 2023. Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, Harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir. A, A1, A2 ve F sınıfı için harç ücreti 825 Türk Lirası, değerli kağıt bedeli 624 Türk Lirası, vakıf payı 145 Türk Lirası, toplam 1594 TL. B sınıfı için harç ücreti 2489 Türk Lirası 90 kuruş, değerli kağıt bedeli 624 Türk Lirası vakıf payı 145 Türk Lirası toplam 3258,9 TL 1 ve C1, CBA, C, C, D1, DBA, D, D, G ve M sınıfı için harç ücreti 4154 Türk Lirası 70 kuruş değerli kağıt bedeli 624 Türk Lirası vakıf payı 145 Türk Lirası toplam 4923 Türk Lirası 70 kuruş. A ve F sınıfı ehliyet fiyatları harç ücreti. 825 dil değerli kağıt bedeli, 624 tıl vakıf payı, 145 tıl toplam, 1594 Türk Lirası. B sınıfı ehliyet fiyatları harç ücreti, 2, 489, 90 dil değerli kağıt bedeli, 624 tıl vakıf payı, 145 tıl toplam, 3258 Türk Lirası 9 kuruş. B1, B, C1, C1E, C, C1, C, C1, D1, D1E, D1, D, D, G ve M sınıfı ehliyet fiyatları harç ücreti. 454, 70 TL değerli kağıt bedeli. 624 TL tır vakıf payı. 145 TL toplam. 4,923 Türk Lirası 70 kuruş. Sınav giriş ücretleri 2023. Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir. İlk defa ehliyet alanlar için teorik sınav giriş ücreti. 120 til direksiyon sınav giriş ücreti. 160 til ehliyet yükseltmek için direksiyon sınav ücreti. 160 Türk Lirası. Sürücü kursu fiyatları 2023. A sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursu. 7048 TL teorik ders saat ücreti. 50 til ders ücreti. 1700 til direksiyon ders saat ücreti. 382 til ders ücreti. 5,348 Türk Lirası. A1 sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursu. 5074 TL teorik ders saat ücreti, 50 til ders ücreti, 1700 TL direksiyon ders saat ücreti, 240 TL til ders ücreti, 3,374 Türk Lirası. A2 sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursu, 5900 TL teorik ders saat ücreti, 50 til ders ücreti, 1700 TL direksiyon ders saat ücreti, 300 TL ders ücreti, 4,200 Türk Lirası. B sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursu, 2900 Til Teorik Ders Saat Ücreti, 50 Til Ders Ücreti, 1700 Til Direksiyon Ders Saat Ücreti, 335 Til Ders Ücreti, 5,360 Türk Lirası B1 Sınıfı Ehliyet Fiyatları Sürücü Kursu, 7048 Til Teorik Ders Saat Ücreti, 50 Til Ders Ücreti, 1700 Til Direksiyon Ders Saat Ücreti, 382 Til Ders Ücreti, 5,348 Türk Lirası D sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursu 5,886 til teorik ders saat ücreti, 50 til ders ücreti, 1700 til direksiyon ders saat ücreti, 299 til ders ücreti, 4,186 Türk Lirası. B sınıfı ehliyet fiyatları sürücü kursu 5074 TL teorik ders saat ücreti, 50 til ders ücreti, 1700 til direksiyon ders saat ücreti, 240 TL ders ücreti, 3,374 Türk Lirası. Engelli Sınıfı Ehliyet Fiyatları Sürücü Kursu 6,6192 Til Teorik Ders Saat Ücreti, 50 Til Ders Ücreti, 1700 Til Direksiyon Ders Saat Ücreti, 312 Til Ders Ücreti, 4,992 Türk Lirası. Ehliyet Harç Ücreti Nereye ve Hangi Bankaya Yatırılır? Değerli Kağıt ve Harç Bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, Anlaşmalı Bankalar ve PTT Şubelerine, Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatı'nın protokol yaptığı bankalara yatırılır. Ehliyet harcı ve değerli kağıt bedelinin yatırılacağı bankalar, Akbank Aktif Bank Bank, Şekerbank Türkiye Vakıflar Bankası Kuvvet, Türk Katılım Bankası Albaraka, Türk Katılım Bankası C. Ziraat Bankası Türk, Ekonomi Bankası Garanti Bankası Deniz Bank Bank. Ehliyet Yenileme 2023 Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır? Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet Yenileme Randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet Sitesi envi.gov.tr üzerinden veya alo199 hattından alınabilir. Randevu envi.gov.tr sayfasına gidin, sürücü belgesi sekmesine tıklayın. Kabul ediyorum'a tıklayın. Ad soyad. TC kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun. Güvenlik kodunu yazdıktan sonra devam et butonuna basın. Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin. Ardından ileri. Butonuna basın işlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. Ardından ileri butonuna basın tekrardan ileri sekmesine basın. Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31-12-12. 2024'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir. 2023 ehliyet yenileme evrakları nelerdir? Kimlik belgesi sürücü, sağlık raporu sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı bir adet biyometrik fotoğraf kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan adli sicil belgesi, elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-Devlet üzerinden temin edilebilir. 2023 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret 13 artı 2 TL'dir. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret 145 artı 6 124 TL'dir. Toplamda 769 TL'ye denk gelmektedir. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenilemek, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 Türk Lirası yenileme ücreti öderler. Yeni tip ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 769 Türk Lirası harç, değerli kağıt ve vakıf payını öderler. Ehliyet sınavı nasıl oluyor? Ehliyet sınavı kaç dakika sürüyor? Neler yapılıyor? Ehliyet yenileme 2022. Yeni sürücü belgesi yenileme ücreti, gerekli evraklar, son tarih ve randevusu. Anaver bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. EYT'ye ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu detay atlayan emekli olamıyor. EYT ile ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'de flash gelişme yaşandı. Bunu yapan emekli olamıyor. Meclise dün sevk edilen yasa teklifiyle birlikte emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ilgili düzenlemenin detayları netleşti. Teklifle, emekliler için yaş şartı kaldırılırken, emeklilik için gereken prim gün sayısı 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Yasa teklifine göre tüm emekliler değil sadece emekliler 5 puan indiriminden faydalanacak. Bunun içinde işten çıktıktan sonraki 10 gün içinde tekrar işe başlamak gerekecek. Başka bir iş yerinde işe girerse 5 puanlık indirimden yararlanamayacak. EYT için son dakika açıklaması geldi. Yasa teklifine göre EYT'liler SSK'lı ise 506 sayılı kanunun geçici 81. maddesinin 1. fıkrasının ve bendine göre emekli olabilecek. Buna göre erkeklerde 24 Kasım 1980'e kadar sigortalılık girişi olanlar 5000 günle emekli olabilecek. Kadınlarda ise 24 Mayıs 1985'e kadar girişi olanlar 5000 günle emekli olabilecek. Gün sayısı kademeli olarak artacak. Örneğin 24 Mayıs 1991-23 Kasım 1992 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5600 günle emekli olabilecek. Kadınlarda ise 24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 arasında sigortalı olanlar 5600 günle emekli olabilecek. 24 Mayıs 1997 23 Kasım 1998 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5.900 günle, 24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 arasında sigortalı olan bir kadın çalışan 5.900 günle emekli olabilecek. 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında sigortalı olan bir erkek çalışan 5.975 günle, 24 Mayıs 1997 ile 23 Mayıs 1998 arasında sigortalı olan bir kadın çalışan 5.975 günle emekli olabilecek. Yasa için başvurular yasanın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle başlayacak. EYT özel düzenleme. Emeklilikte de çalışmaya devam edenler içinse sadece eklerilere özel bir düzenleme yapılacak. Buna göre 8 Eylül 1999 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce sigortalı sayılanlardan emeklilik gerekçesiyle işten ayrılanlar aynı iş yerinde 10 gün içinde yeniden işe başlarsa işveren 5 puan daha az sosyal güvenlik destek primi ödeyecek. Bir başka deyişle normal olarak emekli olan bir çalışan için %32 prim ödenirken EYT'li bir çalışan için aynı iş yerinde devam ettiği müddetçe %27 prim ödenecek. Sigortalının bu iş yerinden ayrılması durumunda indirim de sona erecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için 500 lira olmak üzere %5 destek birimi verilecek. Emeklilik hakkı kazanan kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin iş sözleşmelerinin kesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kalkacak. 9 Eylül 1999 öncesi geçerli. Bu yıl 2.250.000 EYT'liye emeklilik kapısı açacak yasa teklifi 4 maddeden oluştu. Toplamda 5 milyon çalışanın hayatına dokunacak yasa teklifine göre, prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran 8 Eylül 1999 dahi, tarihinden önce sigorta girişi olanlar yaşı ne olursa olsun emekli olacak. Kademeli Prim Günü SSK'lılar 4.447 sayılı kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5.000'den başlayarak 5.975 güne kadar çıkacak. Bağkur ve emekli sandığı 7.200, 9.000 günle emekli olabilecek. Bütün sigorta kollarında kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresiyle emekli olabilecek. Geriye dönük ödeme yok. Teklifin yürürlük tarihinden sonra yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. Haftaya yasalaşacak. Yasa teklifi bu hafta plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek gelecek hafta salı ya da çarşamba günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Şubat ayında resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girerek emeklilik başvuruları yapılabilecek. İster e-Devlet'ten ister bizzat sosyal güvenlik kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurulabilecek. Tarihi düzenlemeden satır başları. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak. EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için %5 destek primi verilecek. Patroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin tesisini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak. Eklililerin kıdem tazminatına ilişkin kredi garanti fonundan destek verilecek. Teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonunda ele alınması, gelecek haftada genel kurulda yasalaşması öngörülüyor. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Emeklilik başvuruları e-devlet üzerinden veya SGK'ya yapılabilecek. 5500 liranın altında maaş olmayacak. İşçilere zorunlu emeklilik kalktı. Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen yüz binlerce çalışan için zorunlu emeklilik ortadan kalkacak. Bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerine bağlı şirketlerdeki taşeron işçiler bu kapsamda yer alacak. Bu kapsamdaki çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. Emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçenler ister emekli olacak isterse işine devam edebilecek. Gerekçe, yaş şartının kalkması. Yasa teklifinin genel gerekçesinde 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, Yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi. Emekli olacak kişilerin çalışmaya devam etmeleri durumunda bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının teşvik edilmesi için sigorta prim teşviki verileceği belirtildi. İlk aylıklar Mart'ta yatacak. Mevcut mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden aybaşı itibarıyla emekli maaşına hak kazanıyor. Şubat ayında emeklilik başvurusunda bulunan ilk aylıklarını Mart ayında alabilecek. Çalışan emekliye 500 lira prim teşviki. EYT kapsamında emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam eden her bir çalışan için 5 puan sosyal güvenlik primi verecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan her bir çalışan için işverene 500 Türk Lirası destek EYT kapsamında emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam eden her bir çalışan için 5 puan sosyal güvenlik prim desteği verilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışmaya başlayan her bir çalışan için işverene 500 Türk Lirası destek sağlanacak. Askerlik borçlanmasıyla işe giriş tarihini geri Sigorta girişi yapılmadan önce askerlik yapanlar EYT düzenlemesinden yararlansalar dahi borçlanarak prim şartını düşürebilecek düşük aylık iddiası çarpıtma. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yasa teklifine ilişkin bilgi verirken, emeklilerin düşük aylık alacağı iddialarına ilişkin olarak emekliler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. Etlililerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. En düşük emekli maaşı 5500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak dedi. Akbaşoğlu, Etlililere kıdem tazminatı konusunun yasa teklifinde yer almadığını belirterek, bu konuda işverenlerimizin de yanında işçilerimizin de mağduriyetini gidermek üzere istihdama dayalı dinamik ekonomik modeli sektesiz bir şekilde devam ettirmek için KGF destekli kredilerle doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak bir model üzerinde çalışma yapıldı, diye konuştu. Hab temiz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. ter evet, patacenta ateş suyu sonrası duyunu kesen ülk yayılım ateşi geldi değerli izleyenler İyi taylaş haberde Misologun bana denli almıyor. Son dakika haberleri göre semiye, bilim kurulu toplandı. Bakan koca duyurdu. iki ilaç değil değerli izleyenler. Son dakika haberine göre SMA bilim kurulu toplandı. Bakan koca duyurdu. Artık iki ilaç tedavi rehberini. Son dakika haberine göre SMA bilim kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahredin Koca. Ülke hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda evlilik öncesi ve yeni doğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme tozunu alanlar için 6 aylık sağ yüzde kal %100 dedi. Artık iki ilaç tedavi rehberinde ifadelerini kullandı. Son dakika SMA Bilim Kurulu toplandı. Bakan koca duyurdu. Artık iki ilaç tedavi rehberinde. 31 Ocak 2023-2055 son güncelleme. 31 Ocak 2023-2058. Son dakika haberi. SMA Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda evlilik öncesi ve yeni doğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100 artık 2 ilaç tedavi rehberinde ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika merakla beklenen SMA Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi. SMA Bilim Kurulumuz toplandı. Evlilik öncesi ve yeni doğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100 artık 2 ilaç tedavi rehberinde. Bunlar ilgini çekebilir. Ya Birinci Dünya Savaşı hiç yaşanmamış olsaydı? Strateji oyunu tarihi senaryoları simüle ediyor. Tarihsel strateji oyunu. Ama haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Büyük bir aksilik olmasa dedi Millet İttifakı'nın adayını açıkladı değerli izleyenler CHP CHP kulu bir aksilik olmasa gerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı. Türkiye'ye cana 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimleri bekliyor. Hala en çok merak edilen konu ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı. Kulisler 3 isim üzerinde dursa da CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali diğer isimlere daha çok konuşuluyor. Henüz adayın ne zaman açıklanacağı resmi olarak duyurulmadancak. CHP Sezgin Tanrıkul'un sözleri kulisleri hareketlendirdi. İşte ses getirecek çıkışın detayları. CHP'li tanrı bir aksilik olmazsa diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı. 31 Ocak 2023-1948 son güncelleme, 31 Ocak 2023-1953. Türkiye heyecanla 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimleri bekliyor. Hala en çok merak edilen konu ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı? Polisler 3 isim üzerinde dursa da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık ihtimali diğer isimlerden daha çok konuşuluyor. Henüz adayın ne zaman açıklanacağı resmi olarak duyurulmadı. Ancak CHP'li sesin tanıklığının sözleri kulisleri hareketlendirdi. İşte ses getirecek çıkışın detayları. Takip et. Seçimlerin yapılmasına artık aylar kaldı. Resmi olarak açıklanmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandıklara gitmesi bekleniyor. Tarihin konuşulmasının ardından tüm gözler altını masaya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına hangi adayın çıkarılacağı tüm kesimlerce merak ediliyor. Tartışmalar 3 isim üzerinde devam ediyor. Altılı masa hazırlıklarını devam ettiği seçimde kime aday göstereceğini henüz açıklamadı. Adaylık için aylardır süren konuşmalarda ise 3 isim üzerinde durulduğu konuşuluyor. Bunlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu ise öne aday CHP lideri Kılıçdaroğlu. Aday ne zaman açıklanacak? Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda adayın 13 Şubat'ta açıklanabileceğini veya 13 Şubat'ta belirlenip daha sonra duyurulacağını söylemişti. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ise Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından kendilerinde 13 Şubat'ta adayın açıklanacağına dair bir bilgi olmadığını belirtti. Anlı kulundan ses getirecek çıkışı. Bu zamana kadar CHP'deki önemli isimler her fırsatta adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtmekten çekinmiyordu. Son çıkış CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrı da geldi. Bu kez sözlerinde Millet İttifakı'nın adını geçiren Tanrı Kulu ifadeleri kullandı. Büyük bir aksilik olmadığı sürece Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak. Bu 13 Şubat olabilir, birkaç gün sonrası olabilir. Çok büyük bir aksilik olmazsa tabi. Bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. Bir yurttaş olarak söylüyorum. İlginizi çekebilir. Son dakika, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri kılıç Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. İlk gol geldi. Babakaz Fatih Karagüm'lük Beşiktaş'ı ağırlıyor. Süperlikte Can Doruk da değerli izleyenler. Fatih Karagüm'lük Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maç Atatürk, Stadyum, Atatürk Olimpiyat Stadyum'un oynanıyor. Maçı Ali Şansa'dan yönetiyor. Maçta ilk yarıda golü ilk yarı şu an bitmek üzere. Ve ilk yarıda Beşiktaş'la golü 33. dakikada Cem Tosun kaydetti. Bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ferabahçe'yle Varenziya şoku yaşanıyor reddetmem dediği transfer açıklaması geldi. Ferabahçe'ye Enler Varenziya şoku reddetmem dediği transfer açıklaması herkes şaşırttı. Son günlerde transferin en hareketli takımları olan Ferabahçe'ye Samet Akaydın ve Osvoldo transferinde mutlu sona ulaşırken Sarıla Acıört ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Atlı gollerle takımını sırtlayan ve sezon sonunda takımıyla bu olan sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu kolcu Enner Valencia hakkında çıkan transfer iddiaların üzerine konuşurken o sözleri herkes şaşırttı. İşte detaylar. Fenerbahçe'ye Enner Valencia şoku reddemem dedi. Transfer açıklaması herkesi şaşırttı. 31 Ocak 2023-2038 son güncelleme. 31 Ocak 2023-2038 Son günlerde transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, Samet Akaydın ve Ostergolde transferlerinde mutlu sona ulaşırken, Sarı Lacivert'te ekiple beklenmedik bir gelişme yaşandı. Attığı gollerle takımını sırtlayan ve sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine konuşurken, o sözleri herkesi şaşırttı. İşte detaylar. Takip et. Enner Valencia. Ekvador. Yaş 34 pozisyon forvet. Tüm istatistikler için tıklayın. Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı Lelcivertli ekip Samet Akaydın ve Osterbolda isimlerini kadrosuna katarak eksik mevkilerini güçlendiren Fenerbahçe'de bazı isimler için transfer iddialarının da arda arkası kesilmiyor. Cesus yönetiminde şu ana kadar çıktığı 20 maçta 44 puan toplayan sarılarci verdiler. Galatasaray'ın 4 puan gerisinden zirveyi takip ederken, alınan galibiyetlerde en büyük paylardan biri de Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın. Son oynanan ve Fenerbahçe'nin 5, 1 lig üstünlüğü ile sonuçlanan Kasımpaşa maçında attığı 4 golle takımı sırtlayan Valencia, attığı 19 golle gol krallığında zirvede otururken birçok Avrupa devinin de dikkatini çekmeyi başarmış durumda. İlk kez konuştu. Bu kulüplerden biri de İspanyol deli Barcelona. Son günlerde katılan ikili için birçok isim ortaya atılırken, bunlardan biri de Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia olmuştu. 33 yaşındaki golcunun ismi Barcelona ile anılırken, konuyla alakalı olarak Valencia ilk kez konuştu. İnanamadım. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Enner Valencia, Barcelona haberlerini gördüğünü ve inanamadığını açıkladı. Dalga geçiyorlar sandım. Ekvadorlu futbolcu, sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım. Bir tür şaka herhalde dedim. Sonra haberi her yerde görmeye başladım dedi. Barcelona radarındaysanız. Açıklamalarına devam eden Enner Valencia, Barcelona gibi bir kulübün radarına girmişseniz işinizi düzgün yapıyorsunuz demektir. Bu tip kulüplerin radarına girmek kolay bir iş değil, ifadelerini kullandı. Kim reddedebilir? Barcelona'dan teklif gelmesi halinde geri çeviremeyeceğini söyleyen Enner Valencia, diyelim ki ilgi doğru ve Barcelona'dan teklif geldi. Barcelona'yı kim reddedebilir ki açıklamasını yaptı. Bunlar ilgini çekebilir. Çalışanlarınızın yeni doğan ihtiyaçları için multikit yeter mutilet. Mutfakta gıda israfını azaltın zılalım. Şimdi keşfet. Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İlk ikinci gollerle başladı değerli izleyenler. Fatih Karagümrük yeter artık dedi ve durumu birbire kesildi. Fatih Karagümrük'te golü 49. dakikada Muhammed ve kaydetti değerli izleyenler. Altı aylık kayıptı. Kocasının ihadesi türel ürpertti değerli izleyenler. 30 dakika boyunca dedi. Eşini öldürdükten sonra çuvala koyup iç yerinin yanındaki araziye bölmüştü. İhadesi kan dondurdu. Türel ürperten olay denizde yaşanmıştı. Yine koca da kocası Mithat Kocada ile yasak açıktağız üzerine tartışmasının ardından eşimiz Ağustos ayından bu yana kayıptı. Mithat Kocada sonrasında eşini öldürdüğünü itiraf etti. Koca da pozitif verdiği ifadesinde eşime ilişkiye girdim. Sonrasında iki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım dedi. Eşini öldürdükten sonra çubuğa koyup iş yerinin yanındaki araziye gömümüştü. Ifadesi kan dondurdu. 31 Ocak 2023 19:13 son güncelleme. 31 Ocak 2023 19:11. Hüller Ülper'ten olay Denizli'de yaşanmıştı. Mekocada, At Kocası Mithat Kocada ile yasak aşk iddiası üzerine tartışmasının ardından geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana kayıt. Mithat Kocada sonrasında eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kocada polise verdiği ifadesinde eşimle ilişkiye girdim, sonrasında iki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım dedi. Takip et. Mukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Mine Kocada ile eşi Mithat Kocada arasında yasak aşk iddiası yüzünden çıkan tartışmanın ardından Mine Kocada geçen sene Ağustos ayında ortadan kayboldu. AB'nin programa çıkması üzerine koca Mithat Kocada sonunda her şeyi itiraf ederek eşini kendisinin öldürdüğünü söyledi. 30 dakika boyunca boğazını sıkmış. Cesedin bulunmasının ardından Mithat Kocada getirildiği Denizli'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşini ilk başta hızlıca ittirdiği için düştüğünü ve bundan dolayı öldüğünü söyleyen Canik koca'nın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. İlk başta Mine'yi istemeyerek öldürdüğünü iddia eden koca, eşinin boğazını 30 dakika boyunca sıkarak yaşamını sonlandırdığını itiraf etti. Mütat Koca'da emniyette verdiği ifadede eşimle ilişkiye girdim, sonrasında iki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım. Cesedi banyoya koyduktan sonra bazanın altına aldım. Cesedi çuvalla otelin oraya götürdüm ve gömdüğüm yere attım diyerek duyanların tüylerini ürpertti. Fare zehri iddiası. Ceyhan'dan, Mine'nin önmeden önce içtiği kahvesinin içine eşi tarafından fare zehri koyulduğu da iddialar arasında yer aldı. İhan. Bunlar ilgini çekebilir. Kakaolu fındık ezmesi çotanak. Kaliteli kahveyi avantajlı fiyatlarla Tişibo'da keşfedin Tişibo. Şimdi satın al. Sakinliğin gücünü hisset Citroen. Buraya tıkla. Taboladan. Son soru içerikler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika SMA Bilim Kurulu toplandı. Bakan koca duyurdu. Artık iki ilaç tedavi rehberinde. Haberi duyan oltasıyla sahip. Ona haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Masalar EYT dosyalarıyla doldu taştı. SGK'da şaşkına işveren anlar yaşandı. Kademeli prim kafaları karıştı. EYT'de son dakika haberi göre SGK'da masalar EYT dosyaları ile doldu taştı. Kademeli prim kafalara karıştırdı. Sadece bir ay içinde 5 kat artış yaşandı. SGK bakuru emekli sandık kapıslarında bulunan milyonlarca EYT'li için kanunlaşma süreci resmen işlemeye başladı. EYT şartları reddeşirken taslaktaki emeklilik prim günü detayı kafaları karıştırdı. Kademeli prim sistemiyle vatandaşlar yeniden SGK'lı akın etti. Orsha talebi için SGK'ye başvuranların sayısı sadece bir ayda neredeyse 5 kart arttı. EYT son dakika SGK'da masalar EYT dosyaları ile doldu. Ödemeli prim kafaları karıştırdı. Sadece bir ay içinde 5 kat artış. 31 Ocak 2023 1558 son güncelleme. 31 Ocak 2023 1647. EYT son dakika haberleri, SGK, bakur ve emekli sandığı kapsamında bulunan milyonlarca EYT'li için kanunlaşma süreci resmen işlemeye başladı. EYT şartları netleşirken taslaktaki emeklilik prim günü detayı kafaları karıştırdı. Kademeli prim sistemi ile vatandaşlar yeniden SGK'lara akın etti. Borçlanma talebi için SGK'ya başvuranların sayısı sadece bir ayda neredeyse 5 kat arttı. Takip et. Yaş sınırı olmadan kademeli prim günü ile emekli olacak SGK, Bağkur ve emekli sandığı kapsamındaki vatandaşlar EYT şartlarını, doğum ve askerlik borçlanmasını, kıdem tazminatını, ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Prim günümü doldurabiliyor muyum, emekli olabiliyor muyum sorusu milyonların gündeminde yer alırken emeklilik borçlanması için sosyal güvenlik kurumlarına akın yaşandı. Masalar eğitimlerin dosyaları ile doldu taştı. İşte haberin detayları. Perşembe günü komisyona gidiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Dün Türkiye Büyük Millet Meklisi Başkan Perşembe günü, günü saat 11.00 düşmeye başlayacak. EYT kanun teklifinde öne çıkan başlıklar. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak. EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık kalabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için %5 destek primi verilecek.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 Emeklilik başvuruları E-Devlet üzerinden veya SGK'yı yapılabilecek. 5.500 liranın altında maç olmayacak. EYT'de kademeli prim sistemi. EYT için yeni düzenlemenin detayları belli olurken SGK'lıların kademeli prim gününe tabi olacağı öğrenildi. Bu kapsamda kademeli prim günü 5.00.00.00'den başlayarak 5.975 güne kadar çıkacak. Bakur ve emekli sandığına tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için %5 destek primi verilecek. SGK'larda borçlanma talebi yoğunluğu rajet bu durum dikkat gösterdiği ifade edildi. Habercilik muhabiri Kübra Demir İstanbul Esenyurt'taki yurt'taki SGK zulmünü dile getiyor aktardı. Amara bunun dışında belirsiz büyük tehlike Silivri Çatakçılar 6 ilçenin emeklilik işlemleri bu merkezden yürütülüyor 2 yılda yaklaşık 8 bine yakın borçlanma talebi alırken Esenyut SGK son dönemde sadece 1 ay içerisinde 38 bin adet borçlanma talebi geldi. Bilgisini paylaşan Demir şunları ifade etti. Binanın her katında farklı bir yoğunluk var. Binlerce dosya var desem abartmış olmayacağım. Binanın her bir katında farklı bir yoğunluk var. Şu anda bulunduğumuz katta görevliler hafta sonu dahil olmak üzere borçlanma taleplerine cevap vermeye çalışıyorlar. Giriş katta ben emekli olabilecek miyim sorusunu merak edenlere cevap veriliyor. Kademeli prim sisteminin denetleşmesi ile birlikte acaba ben prim günümü doldurdum mu emekli olabilecek miyim? Diyerek insanlar SGK'ların kapılarına gelmeye başladı. Yeni yıldan önce de zamlar gelmeden insanlar bir an önce borçlanma talebinde bulunayın ve emekliliğe hak kazanayım diyerek SGK önlerinde kuyruklar oluşturmuşlardı. Doğum ve askerlik borçlanması 2023 ve %55 zamlandı. 2023 yılında %55 ücret artışı gerçekleşti. Fiyatlar askerlik borçlanması için 57.645 lira, doğum borçlanması için ise 76.861 lira olarak güncellendi. Emeklilik başvurusu ne zaman yapılacak? E emeklilik talep başvuru tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılacak. Vatandaşlar başvurularını E-Devlet üzerinden de yapabilecek. Ayrıca emeklilik evraklarını PTT şubelerinden iadeli tahlipli olarak da yollayabilecekler. Bunlar ilgini çekebilir. Yenis Teşekkürler izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com anla haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemimiz olan tarikhaber.com'a bekleyin. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu daha uzun ve daha böyle bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle yakşanmaz yeri son çıkalım.